Eğimi 7 olan bir doğru, eksi 4'e eksi 11 noktasından geçiyorum. Bu doğrunun denklemini y eşittir mx artı b formunda yazınız. Yazalım. y eşittir mx artı b formundaki denklem bize doğrunun eğim ve eksenlerle kesişimlerini çok pratik biçimde bulmamızı sağlar. Burada denklemde m eğim, b ise doğrunun y kesişimidir. Şimdi buradaki problem bize doğrunun eğiminin 7 olduğunu söylüyor. Demek ki en baştan m'nin 7'ye eşit olduğunu biliyoruz. Böylece doğruyu y eşittir mx artı b formunda yazdığımızda y eşittir 7x artı b olacak. Demek ki şimdi b'nin ne olduğunu bulmamız lazım. İşime yarayacak bir bilgi daha verilmiş. Verilen bu doğru eksi 4'e eksi 11 noktasından geçiyormuş. Demek ki x eksi 4'e eşit olduğu zaman y eşittir eksi 11. Bu bilgiyi bulmaya çalıştığımız denkleme yerleştirelim. Biliyoruz ki x eşittir eksi 4. Demek ki y eksi 11'e eşit olmak zorunda. Hangi b değeri x eşittir eksi 4 olduğunda bize y değerini eksi 11 olarak verir. Hemen bakalım. Eksi 11 eşittir. 7 çarpı x, burada x'imiz eksi 4'e eşit. Artı b. Şimdi sadece b için bu denklemi çözebiliriz. y eşittir, eksi 11x eşittir, eksi 4 iken, denklemi sağlayan b değeri nedir? Eksi 11 eşittir. 7 çarpı eksi 4'ten eksi 28 artı b. Şimdi denklemin iki tarafına da 28 ekleyebiliriz. Denklemin sağ tarafındaki b'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum, 28 eklememizin sebebi bu. Sol taraf eksi 11 artı 28 den 17. Sağ tarafta eksi 28 ve eksi 28 birbirini götürür ve sadece b kalır. Yani b eşittir 17. Bunu yeşille yazayım, b eşittir 17'yi elde ettik. Artık biliyoruz ki m, başta dedikleri gibi 7 ve b eşittir 17. Doğrumuzun denklemi y eşittir 7x, bu bizim eğimimiz, artı b. b eşittir 17. Eğer grafiğini çizmek istersek, şimdi üstün köre bir grafik çizeyim. Bu benim x eksenim, bu da y eksenim. y kesişimim 17. Yani bu 0,17 noktası bu doğrunun üzerinde demektir. Kısacası bu çizdiğim nokta 0,17 noktasıdır. Eğim eşittir 7. Demek ki ileri gidersem 7 birim yukarı çıkacağım. Eğer geriye gidersem de 7 birim aşağıya ineceğim. Bu eğim oldukça fazla, bayağı dik bir doğru olacak. Eğimi 7. Eğer x değerini değiştirmek istiyorsanız y değeriniz baya değişecek. x 0 iken y değerimiz 17 olabiliyor.